motor çıkabilir motra dikkatli ol motra, motra öldüremezsin motra, motra güçlü yeah, yeah, yeah, yeah. Öldüremezsin. öldüremezsin güçlüdür o ye yeah, yenemezsin yeah, yeah. çok güçlü. yes yes motrayı öldüremezsin öldüremezsin güçlüdür o ye yeah, yeah, yeah. çok güçlü yes yes dikkatli olmak ye yeah, yeah. çıkabilir karşına çıkabilir karşına Motra acıkabilir Motra dikkatli ol Motra Motra öldüremezsin Motra Motra çok güçlü Ye ye yeah, yeah, yeah, yeah. Motra Motra bilir, Motra dikkatli ol Motra Motra öldüremezsin Motra Motra çok güçlü Ye ye yeah, yeah, yeah, yeah. Motra Motra Motra dikkatli ol Motra Motra öldüremezsin Motra Motra çok güçlü Ye ye yeah, yeah, yeah. Motra Motra ölümsüz ol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 Motra motra acı davetkar sana dikkatli ol. Motra motra öldüremezsin. Motra motra çok güçlü o. Ye ye ye Motra motra çıkabilir. Motra dikkatli ol. Motra motra öldüremezsin. Motra motra çok güçlü o. Ye ye ye Motra motra çıkabilir. Karşına dikkatli ol. Motra motra öldüremezsin. Motra motra çok güçlü o. Ye ye ye ye Motra motra Motra motra Motra motra